Fırlatma için artık Hı -hı. her şey olumlu. Hava durumu tamam diyorlar. 22-22'de gerçekleşecek. Nasıl misiniz? yayını verebilirmemiz mümkün değil evet, acaba? Nasıl Bağlansak... yayını ekrana verelim. O biraz arkada dönsün. Hı -hı. E, o arada biz konuşalım. Ben Şimdi, son bir güncelleme yapmak istiyorum. Şu anda acaba? birazdan birazdan e, yakıt dolumuna başlayacaklar. E, bindikleri kolu geri çektiler. Bu önemliydi. yani. önemliydi. Atacaklar yani atmaya niyetliler eğer hava durumuyla ilgili bir kaygıları olsaydı bu aşamada iptal edeceklerdi. Şu andan itibaren yakıt doldurmaya başlayacakları gözüküyor. Bir, bir sonraki aşamada yaklaşık 15-16 dakika kala, 3 gün önce o, o arada erteleme gelmişti. Üst, iki, Roketin iki kısmı var. Ana kısma doldurmaya başladılar. O daha uzun sürüyor. Üst kısma doldurmaya başlamadan iptal etmişlerdi. Bakalım son 15 dakikada üst kısmı da dolduracaklar mı? Şu anki kritik eşiğimiz o. Eğer üst kısmı da dolduracaklarsa roketi atacaklar diyebiliriz. Ya hocam öyle bir soru vardı. Niye son anda dolduruyorlar? Ee, bir şey mi oluyor? Bir sıkıntımı mı var? Neden son anı bekliyorlar doldurmak için? E, güvenlik, güvenlik tedbiri sonuçta bu yanıcı bir madde. Ee, yani e, son ana kadar doldurmuyorlar. Ee, e, mürettebatı bindiriyorlar. Her şeyi hazırlıyorlar. Final checkleri yapıyorlar. Fırlatılıştan son 35-40 dakika öncesinde e, bu doldurma işlemini yapıyorlar. Hatta 3 gün önce e, erteleme geldiğinde... E, Uzunca bir süre yaklaşık bir buçuk saat e, mürettebat orada bekledi. Çünkü yakıtın tamamen boşalması gerekiyordu. Boşaldıktan hmm. sonra bile dedektörlerle gidip baktılar ki herhangi bir yakıt buharı ortamda var mı? E, olmadığına emin olduktan sonra oraya yaklaşık kapıları açtılar. En ufak bir sürtünme de bu yanabilir. Çünkü e, tarihte ve geçmişte daha önce bir içeride mürettebatın yanma hadisesi var ki çok feci bir hadise. Sanırım ondan sonra daha da sıkı aldılar önlemlerini değil mi? Evet burada 3 gün önce de konuşmuştuk. Güvenlik her şey, her şeyi her türlü ayrıntısına kadar düşünüp prosedürlere uygun şekilde step by step adım adım yapmaları gerekiyor. Yani hemen oraya gidip kapıları açıp hadi binin, hadi gidin, hadi olmadı, hemen çıkın şeklinde of. tabii ki olmuyor. Yükleme de öyle, boşaltma da öyle. Her ikisinde de çok uzun bir checklist, güvenlik listesi var. Şimdi buradan sonra şöyle yapalım. Çetimiz bayağı bekledi. Arada sorularını aldık ama SpaceX ile ilgili bugünkü fırlatma ile ilgili yardırın sorularınızı. Soru cevap gidelim. Ekrana vereyim iki hocamız da burada diğer hocalarımız da destekte de hemen bize yazıp gelebilirler. Yani e, amatör astronomlarımız var. Efendim astrofotografçımız var. Yörünge mekanikçimiz var. Fizikçilerimiz var. Meteor uzmanlarımız var. Her Yok yok yani. O yüzden şöyle bir soru var. Mert Çelik ısrarla sordu. Teşekkür ediyoruz sabrına. Bu anı bekledim çünkü. Sizin gelmenizi bekledim. Diyor ki gelecek birbirine benim bir sorum var. Bu yörünge mekaniğini uyduların falan yazılımı ile mi yapılıyor? Yazılım sayısı hangi yazılım programı ile yapılabiliyor demiş. Herhalde bu birbirine çarpışmaları, orada durmaları ile ilgili bir soru. Şimdi ben soruya ben cevap Tabii hocam. Ee, tamam. <gülüyor> <gülüyor> ee, şimdi şöyle. Aslında bizim Mekanik anlamda yaptığımız yazılımları ikiye ayırabiliriz. Bir tanesi bu uzay aracı ya da uydunuz üzerinde koşan yazılımlar. Bunlar yani real time gerçek zamanlı yazılımlar diyebiliriz. Sürekli mesela sizin uydunuzun ya da uzay aracınızın nerede olduğunu bilmeniz gereken durumlar var. Nereye gittiğinizi işte ne tarafa doğru baktığınızı özellikle hesaplayabilmek için. Ee, ve uydunun üzerindeki bazı sistemler bu tür e, girdiğe yörünge mekaniği tarafından, yörünge dinamiği tarafından çı çıktılara ihtiyaç duyabiliyorlar. Gerçek zamanlı yazılım tarafı. Biz burada aslında e, C yazılımları yapıyoruz. E, C dili kullanarak yaptığımız yazılımlar var. Bu gerçek e, zamanlı yazılımlara dönüştürdüğümüz uydu üzerinde çalışan yazılımlar değil? Bunun yanında aslında daha çok daha yoğun bir şekilde, daha kapsamlı yaptığımız yazılımlar yer tarafında oluyor. Yani uydu operasyonlarında planlamışlar neler olabilir, uydu üzerimizden ne zaman geçecek, bir yerden görüntü almak istiyorsak ne zaman alabiliriz, ne zaman tutulmaya gireceğiz, ne zaman güneşe çıkacağız ee, gibi soruların cevapları. Bunları e, hesaplayabilmek için de daha aslında hassas, daha kapsamlı yazılımlar yapıyoruz. Bunlar da değişebiliyor. Şu an bizim mesela TÜBİTAK Uzay'da yaptığımız yer yazılımlarını JAVA dilinde yazıyoruz. Ee, ve bütün işte yer kesimindeki uydu kontrol yazılımları, görev planlama yazılımları bunlar hep JAVA tabanlı yazılımlar. Ee, bizim de mesela yörünge dinamiği dediğimiz bir yazılımımız var. Bu bütün şeylere servis veren diyelim e, uygulamalara. Bu da gene JAVA dilinde yazıyoruz ama... Analiz yapacaksak veya bu çok hızlı işte bir şeyler yapacaksak mesela işte bu metrelik şeyleri de kullanabiliyoruz yani hani çabucak hani yazılım ünlü olarak yazılım değil ama kısa hemen çabucak hani bir aklımıza bir şey geldi bir algoritma deneyelim yapalım gibi bunları da kullanabiliyoruz. Peki hocam uydularda kullanılan işlemci, RAM Hı -hı. gibi e, donanımsal Hı -hı. özellikler nelerdir? Uyduların donanımsal özellikleri. Eee mesela uydular... sıhattan konuşabilirsiniz. ZSS'ta kullandığımız. E, RASAT'ta aslında bizim geliştirdiğimiz bilgi uçuş yazılımı vardı, bilgi ismini verdiğimiz. E, bir de e, önceden gelen e, bir e, başka bir OBC 386 dediğimiz yani eski tabirle şey, uçuş bilgisayarımız vardı. Ama e, bizim geliştirdiğimiz bilgi uçuş yazılımı üzerinde e, bir PC ve e, bir tane de Leon işlemci vardı. Şimdi bu işlemci seçerken aslında biraz şuna dikkat etmek gerekiyor. Bu üzerinde siz yazılım koşturuyorsunuz ama radyasyon etkileri var. Mesela bu radyasyon donanım daha doğrusu özelinde. Radyasyonun kalıcı ve geçici etkiler yapabiliyor. Mesela bu geçici etkilerden bir tanesi de single event efekt buna. Mesela single event upset denen bir olay var. Bitleri değiştirebiliyor. bir sıfır yapabiliyor, sıfırı bir yapabiliyor. Bu yüzden hani bunlara karşı... Ee, daha korunaklı şeyler yapmak gerekiyor. Bu da biraz aslında işlemcinin ile alakalı bir durum. Biz yukarıda mesela çok yüksek frekanslı çalışan işlemci o açıdan çok istemiyoruz. Yani bizim şu an yerde kullandığımız çok hacimli işlemciler yukarı çok fazla çıkıyor. Ama mesela özel uygulamalar olabilir. Hani bu radyasyonla ilgili çözümler, problemlere başka türlü çözümler kullanabilirsiniz. O yüzden yüksek başarımını işlemciler de kullanılabiliyor. Evet. Tam devamında bir sorum olsun hocam. Elektrik mühendisi olduğum için. Bu alanda sadece merakım. Ee, mesela uydular arası. Mesela biz uydu gönderdik. Başka devletlerde o uydu düşmek için bir uydu gönderebilir mi? Elektronik harp veya yazılımsal hackleme yöntemleri kullanılır mı? Ki kesin kullanılıyordur evet. ama. Aa, e, bu şimdi şöyle e, bir kere şunu söyleyebiliriz. Yani e, bir yapmış şeklinde gel bir şeyi anlayabilmek için bir kere gözleyebiliyor olmamız lazım. Yani bir Öncelikle bir durum farkındalığına sahip olmamız lazım. Bunu nasıl yapabiliriz? İşte mesela bununla ilgili sistemler var. U, uyduları yerden izleyen sistemler var. Bunlar neler olabilir? Radarlar olabilir, teleskoplar olabilir. Bunlarla izleyerek öncelikle bu uzaydaki cisimlerin yörüngeleri belirleniyor. Yörüngeleri belirlendikten sonra siz bir katalog yapıyorsunuz. O katalog üzerinden uzun vadeli e, tahminler yapıyorsunuz. Yani... Yörünge dinamiği böyle çok e, frekansı yüksek bir dinamik değil yani uzun vadedişli 2-3 işte günlük tahminler yapabilirsiniz e, gayet yüksek doğrulukla. E, bunların üzerinden analizler yapıldıktan sonra diyorlar ki bunun bir çarpışma riski olabilir. Mesela bu, bu tarz şeyler bize de geliyor. Bu tarz mesela daha önce çarpışma operasyonları da yaptığımız oldu bu arada. E, ama e, şunu demeye çalışıyorum. Bir farkındalık olması için öncelikle bir... E, Belirlemeniz lazım, bilmeniz lazım. Orada bir cisim olduğunu. Şimdi uydular bulabilir mi? En başta bir şeyin yerden fırlatıldığını ve onun yörüngesinin size doğru bir yerde bir noktada kesiştiğini anlayabilmeniz lazım. Bunun için de o fırlatılan şeyin yörüngesini bir şekilde ya da trajektörsini bir şekilde belirleyebilmeniz lazım. Bunun için işte eğer sistemleriniz varsa gözleyebileceğiniz ölçümleri alıp belirleyebilirsiniz. Mesela nitekim bunu te yerden teleskoplarla ya da bir şekilde yapan amatörler bulunabiliyor. Teleskopla gözlem yapıp uyduların yörüngelerini belirlemeye çalışan amatörler de var. Ama uzaydayken bunu yapamazsınız çünkü bir uydu mesela diyelim ki ISS gibi bu, 3 saniyede 7.9, en az 7.5 kilometre hızla ilerliyor. Ve size yaklaşan bir cisim olduğunu düşünün. Bu yaklaşık o da o hızlarda olacak. Yani saniyede 15 kilometredik bir bağıl hızdan bahsediyoruz. Yani bunu anında gördüm ve kaçtım gibi bir şey yapmak mümkün değil. Ki zaten hani dinamikler öyle değil uzayda da. Hep böyle önden yaptığınız bir şeyin sonradan sonucunu görüyorsunuz. Ee, o açıdan hani çok önceden bunları belirlemek ve işte bu eğer bir risk varsa mesela işte saatler öncesinden diyelim yere yakın yörüngeler için. Ee, işte küçük bir manevra yapıp belki ateşleme yapıp e, yani o şeyi düzen, değiştirmek mümkün olabilir. Ama çok önceden yapmanız gerekiyor. Mesela en az bir 5-6 saat önceden diyelim. Teşekkürler hocam. Evet. Evet. Hocam bir e, şu ana kadar ki olanları özetleyelim. Bir güncelleme verelim istiyorum. Bayağıdır SpaceX'ten konuşmadık. Ben şimdi ekrana veriyorum. E, siz de katkılar yapabilirsiniz. İlk başta ne oldu? E, yok, yakıt doldurulması ile ilgili izin verildi. İlk başta derken son 45 dakika kalandan itibaren yazmışlar sitelerine. Daha sonra o e, bindikten sonra ayrıldı. Biz bunu da duyurduk. Daha sonra Escape System'a di yani kaçış sistemi, kalkış bir şey olursa herhalde onları kurtaran sistem devreye girdi e, diyorlar. Ve e, şu anda kerosan yüklemesi gibi durumdayız. Peki bundan sonra ne olacak? E, oksider yüklemesi de devam ediyor bu arada. Liquid oksijen yüklemesi de başladı bu arada. Şimdi bundan sonra ikinci aşamanın yüklemesi olacak. Daha sonra soğutma yapılacakmış motorlara. Bunları soracağım size birazdan. E, kendi gücüne geçecek. Kendi gücüne geçecek şey olan e, command flight e, dediğimiz son güncel, son checklistleri yapacak bir saat kala. E, ondan sonra e, diğer e, durumlar olduktan sonra kalkış. Peki kalkıştan sonra ne olacak? Onu bir özetleyelim. Kalkıyor, yükselişe geçiyor, ayrılıyor üst kısım. ikinci e, aşama ayrılıyor. Birinci aşama kendini döndürüp her zaman olduğu gibi Falcon 9 roketleri geri gelip of course I still love you drone gemisine iniş yapacak eğer her şey yolunda giderse. ikinci kısım devam ediyor Dragon kapsülü ayrılıyor ve Dragon kapsülü Uluslararası Uzay İstasyonu'na doğru e, gidecek. Kalkıştan sonra neler olacak? İlk 58 saniyede Max-Q denen bir an var. Onu da soracağım birazdan. E, mekanik olarak en fazla yükün olduğu, stresin olduğu roket üzerinden. Yani kritik bir an. Daha sonra demin bahsettiğimiz aşamalar e, olacak. Kabaca da şöyle diyebiliriz. Kalkıp önce bir yörüngeye giriyor. Tekrar ateşleme yapıyor. E, ISS'in, Uluslararası Uzay İstasyonu'nun yörüngesine giriyor. Daha sonra yani aynı yörüngeye geliyor. Daha sonra oraya yaklaşıp... E, iletişime geçiyor, bir taraftan da onay alınırsa birleşme işlemine doğru gidecek. E, bunlarla ilgili sizin görüşlerinizi alayım ki Hocam'ın da görüşlerini alayım. Evet, aslında e, bugünkü prosedür e, teknik açıdan çok daha önceden e, başlamıştı ama yani bugünü biraz daha özetlersek, burada bu, burada yazan şeyin biraz daha öncesine gidersek yaklaşık 3 e, saat kala e, Asnot astronaut konteksinden Asnotlar çıktılar aileleriyle vedalaştılar çıkmadan önce kıyafetlerini orada giydiler ve bu kıyafetlerin communication ve basınç testleri orada yapıldı ondan sonra çıktılar ve rampaya geldiler 39A isimli meşhur 39A isimli rampa burası daha önceki STS programının ve aya giden programın fırlatıldığı rampa burası tarihi bir önemi var Burayı NASA SpaceX 20 yıllığına kiraladı ve SpaceX burada çalışmalarını bu, bu rampada yapıyor. Çünkü bu rampanın özelliği diğer rampalara göre oldukça büyük yükleri fırlatabilme yeteneğine sahip. Tabii modifik modif, çeşitli modifikasyonlardan geçirdikten sonra bu rampayı kullanımı açtı. Sonra asansöre binip yukarı çıktılar. Dragon kapsülüne yerleştiler. Dragon kapsülün kapısı kapatıldı. Onun izolasyonu kontrol edildi. Basınç sızdırıyor mu sızdırmıyor mu sızdırmazlık testleri yapıldı. Ve şu anda görüntüde gördüğünüz kola kolu görebilirsek onun üstünden de anlatırsak daha iyi olabilir. Evet hocam. Evet, bu, şu an. Evet, evet, evet şu anda görüyorum. Bu koldan bindikten sonra kapılar kapatıldı basınç testleri yapıldı dedik sonra bu kol geri çekildi biraz önce buna da şahit olduk bundan sonra e, roketin e, görüyorsunuz altta beyaz uzun bir bölüm var Bur burası stage one denilen e, birinci e, parçası birinci kısmı arada siyah bir bölme var kısa oradan itibaren orası ve daha üstü e, ikinci siyah kısma kadar olan kısım ikinci stage two denilen ikinci e, parçamız İlk fırlatılışta aşağıdaki büyük tanktaki yakıtı en alttaki 9 tane motor yakacak ve yaklaşık 80 kilometreye kadar bu motorun itme kuvvetiyle yer çekiminden mümkün olunca kurtulmaya çalışacak çalışacak roketimiz. 80. kilometrede bu alt kısım ayrılacak ve dünyaya güvenli bir şekilde inmeye çalışacak. Bunu da takip edeceğiz. Aşağıda gösterdiğim Bunun gibi. Bunun önemini Selat Hocam mesela yani bilmeyenler olabilir. Yani dünyaya niye iniyor? Ne yapıyorlar bununla? Şöyle bu tekrar kullanılabilir bir e, roket. Yani e, Falcon 9 roketinin e, o alt kısmını tekrar tekrar kullanabiliyor e, SpaceX. Zaten SpaceX'i özel klanda daha önceki NASA'nın yaptığı roketlere kıyasla özel klanda bu. Tekrar kullanılabilir e, roketler geliştirip maliyeti düşürü düşürüyor. E, yaklaşık 60-65 milyon dolara tek bir sefer e, uzay istasyona gidip gelinebiliyor ki NASA bunu 115-120 milyon yani yarı yarıya yaklaşık maliyeti düşürdü diyebiliriz. En büyük özelliği bu görevin düşük maliyetli olması. Böylelikle Amerika Rusya'ya muhtaç kalmıyor. Çünkü biliyorsunuz 2011 yılında STS programı bittikten sonra Amerika kendi topraklarından hiç insan göndermedi. NASA hiç insan göndermedi. İlk defa özel şirket üzerinden Amerika topraklarından bir insanlı uçuş gerçekleştirilecek. Bugünün en büyük önemi zaten bu. 9 yıldaradan sonra Amerika topraklarından insanlı bir uçuş olacak. Umarım olur. Herhangi bir sorun şimdilik yok. Hava da açtı şansımıza. Herhalde bugün bunu atacağız. Şimdi Bu arada zaman, ben Dragon kapsülünden de bahsetmek istiyorum kısaca mümkünse. Hemen hocam şu an o zaman şeyi alayım yani neredeyiz? Şu an en son ee, Kemal paylaştı. Birinci ve ikinci aşamanın sıvı oksijen yüklemelerinin tamamlanmasını bekliyoruz. Oradan sonra işte 22 geçiye doğru. Iki, i̇kinci aşama sanırım başlamadı. 16 dakikadan da, e, 16 dakikadan daha az kaldığında başlayacak. Hı hı. E, çünkü ikinci aşamaya doldurduktan sonra. Atacaklar roket yani geri dönüştüğün kaç, kadarıyla yok. Kaçış mı oluyor? Oksijen kaçıyor mu evet. da son anda yapıyorlar? Öyle bir şey demiştik çünkü geçen yayında. Tabii son anda doldurmalarının sebebi güvenlik nedeniyle de son anda dolduruyorlar ve evet. e, roketlerden görüyorsunuz sürekli bir buhar çıkıyor. O buhar aslında e, çıkan oksijenin çok soğuk e, sıvı halden e, kaynayarak buhara dönüşen oksijen dışarı çıktığı an, o ortamdaki su buharını hemen kristalize ediyor ve buhar olarak biz onu görüyoruz. Hı. Bu buhar aslında oksijen değil o. Yani oksijenden dolayı su buharını görüyoruz biz o ortamdaki su buharını. Ya da yani oksijen çünkü renksizdir gözükmez. Hı. Bunu takılanlar olabilir. Bir de kapsülden bahsedelim. En üst kısımda da öyle. kapsülü görebiliriz. En üste çıkarsak. Ben Bu kapsülün... resmini de açayım size anlatırken. <gülüyor> Bu siyah bölmenin üst kısmında da kapsülü görüyorsunuz. Burası da Dragon 2 diye adlandırdığımız, yine SpaceX'in kendi geliştirdiği bir kapsül. İddialarına göre şu ana kadar yapılmış en güvenli kapsül. Çünkü e, bir e, problem halinde roketten ayrılıp kendi motorlarıyla güvenli bir şekilde kaçabiliyor. Ki bunun testleri de yapıldı. Bu da çok önemli. E, uzay araştırmalarında bir e, kilometre taşı olarak nitelendirilebilecek bir olay. E, i̇lk defa yapılıyor çünkü üstünde 8 tane motor var gene jet yakıtı kullanıyor kendine özel yakıtı var kendi üstünde duran bir yakıtı var bu yakıtı kullanarak acil durumda uzaklaşıp başka bir yere güvenli bir şekilde inebiliyor evet burada görüyorsunuz iki aşamadan oluşuyor alttaki trunk denilen basınçlandırılmayan kargo bölümü ve üstteki konik şeklindeki basınçlı bölüm normalde 7 kişi taşıyabiliyor bu roket ama SpaceX'in NASA ile yaptığı anlaşmada, kontratta 4 kişilik uçuşlar için kullanılacağı öngörülüyor. Yalnız bugün iki astronotumuz var. İki astronotla uçuş gerçekleştirilecek. Bu astronot eski NASA astronotları daha önceden uçuşları, ikişer uçuşu mevcut. Ve çok ilginç bir detaya da bugün rastladım. İlginç onu da paylaşmak isterim. İki astronotun eşi de astronot yani İki aile, dört astronot ve birer çocuğu var bunların. Çocuklar, yani annen ne iş yapıyor, astronot, baban ne iş yapıyor, astronot. Gerçekten ilginç. Çocuklar ne olacak olmuş. acaba Sedat Hocam? Onlar evet, da herhalde o yolda gidiyor. Çocuklar büyük ihtimalle, var. büyük ihtimalle astronot olacaktı. Hatta, Biraz öncesini de göstereyim size anlatırken <gülüyor> bu arada. Daha hatta neler e, oldu görüntüleriniz? Hatta size? eşlerinden birisi astronot kompleksinin, Müdür yardımcısı yani patronu aynı zamanda öyle de ilginç bir hmm. e, ilişki durumları var. Tabii yani astronot okulunda büyük ihtimalle e, çok fazla sosyal ilişki içinde olmadığı için başka birini bulamamış. Altlendir, zikten. <gülüyor> aynen aynen. Ama işte çocuklara biraz acıdım yani sonuçta anne de astronot, baba da astronot. Bakın burada evet. çocukları evet. ya evet, evet. Burada vedalaşıyor. Ticari ilk insanlı uçuş diyebiliriz. Evet burada da konvoy halinde e, gidiyorlar. Biraz daha ileri alırsak. Burada kamçılar var. Şimdi şurada küçükler. Evet, araba. Ya, evet. evet Biraz daha alabiliriz. Bu yaklaşık iki iki buçuk saat önceki görüntüler. Evet. Ee, kule yaklaşık 80 metre yüksekliğinde. Böyle yerde gördüğünüz çizik çizik e, acil durum e, işaretleri var. Yani roketin olmadığı tarafa doğru bu tarafa kaçın işaretler. <gülüyor> yani. Ama pek bir şansları olacağını zannetmiyorum. <gülüyor> ya Bir soru vardı evet e, roketin kalkışı şimdi kaçırdım lütfen bir daha yazarsa ekrana vereceğim. Roketin kalkışı sırasında bu kuleye veya o kola e, mürettebat geçiş koluna bir zarar gelmiyor mu diye sormuştu izleyicimiz. Bu kol e, yan tarafa çekiliyor zaten. E, Hı -hı. E, belli, bu açıyla dönüyor yani pivot e, etrafında dönerek e, Şöyle, yaklaşık 90 aldım. derece. Şu şekilde yana açılıyor. Evet. Belli mesafe var. Ee, SpaceX bu 39A'yı kiraladıktan sonra burada bir çalışma yaptı. Ee, Kule ile roket arasındaki mesafeyi biraz daha arttırdı. Evet. Ee, bu da önemli çünkü e, hatırlarsanız STS programında uzay mekikleri daha yakınlandı. Mekin kendisi daha kısaydı. Ee, üstündeki tank ondan daha uzuyordu dışarı doğru ve e, tutan kol Mekin burnunu tutuyordu. Daha aşağıdan tutuyordu. Ve hı hı. O, bu kadar 80 metre yukarı çıkmaları gerekmiyordu binmek için. Burada daha yüksek ve daha uzak, daha güvenli bir e, şekilde tasarımı yeniledi. Şu sağda gördüğünüzde yakıt tankı ondan da bahsedelim. Ha, bir dakika geri alayım hocam. Hemen hı. bir önceki görüntüdeydi. Sağda gördüğünüz bu. dışarıdaki bir yakıt tankı değil mi bu? Evet, evet. Neyse önemli Burada acaba? Burada gözüküyor yok, mu? Yok, yok. Burada değil. Bu sukulelerine benziyor. Vardır ya sukuleleri. Ha evet evet tamam bulayım onu ben hocam. Şurada bir yerdeydi. Gördüğünüz gibi aradaki mesafe oldukça uzadı. Bu da tabii güvenlik açısından da oldukça iyi. Tabii eski görüntüleri gösteriyoruz onu söyleyelim. Yok yok o, o kadar o kadar gitmeye gerek yok bence. Vallahi çok uzun video olduğu için bulamadım arada. Tabi tabi devam evet, edelim tabii. orada ha, şu, geri şu, şu Evet evet evet aynen evet. o aynen Buradan o. Buradan yakıt oraya geçiyor dedik. Evet. Sonra ne yapıldı kolun ayrılmasını gösterelim aslında. Kolun ayrılmadan önceki oradaki bir etiketler. Ki... Evet. O ekip orada baya bir çalışıyor, yani e, astronotlar oraya yerleştiriyor, kemerlerini bağlıyor, e, communication checklerini yapıyor dışarı ile. evet görüyorsunuz herkesin de sırt numarası var, hepsi de maskeli. E, bu Bundan da bahsetmek lazım. Tabii biz e, 2-3 aydır bu karantina ve sosyal izolasyon, fiziki mesafe izolasyon olayını yaşarız ama NASA Hı. her görevde bunu buna dikkat ediyor. Çünkü astronotların hiçbir şekilde e, enfekte olmaması, olmaması lazım. Uzunca bir görev onları bekliyor. Bazen aylarca kalabiliyorlar. Ee, yani uzay araçlarında herhangi bir sağlık problemi istemedikleri, istedikleri son şey olacaktır. Ee, her birinde sırt numarası var görüyorsunuz. Evet, Ya ben anladığınız bir şey söyleyeceğim. Çocuklarıyla falan camdan cama konuştular. Çocuk arabaya yakın girdi. E, kaskları bazı evet. da çıktı çocuklarla konuştular <gülüyor> ya çocuklar da karantinada ya da orada bir aile anı diye bıraktılar ama yani mesela şeyde e, koltukta denemeleri yapılırken şimdi görüntüsünü gösteririm orada da çevresindikler bu kadar şey değil normal cerrahi maskeyle ve eldivenle ama hani kıyafetleri falan normal şekilde yaptılar bu da ilginç demek ki ya onlar da karantinadaydı, onları da biliyorlardı ki bu kadar rahat. Yok, Bilmiyorum. şöyle ailelerinden bir hafta önce ayrılıyorlar bildiğim kadarıyla. Çok evet. doğru olmayabilir ama benim bildiğim bir hafta önce ayrılıyorlar. Ve bir hafta boyunca sadece bu sırtı numaralı olan ekip de temas halindeler. Ha. Bu ekip de ayrıca karantinada. Bu ekip zaten bütün her şeylerini bu ekip sağlıyor. Bütün teknik şeylerini ihtiyaçlarını, işte yemek ledini beraber yiyorlar. Her türlü teknik konuşmayı bunlarla yapıyorlar. Şu anda da ne yapıyorlar? Sanırım... Fırlatma oradaki, ayrılacak şimdi. Onun ha. bağlantılarını söküyorlar. Bu arada şeyde e, astronotlar hazırlanırken e, sanıyorum e, onlara eşlik eden mesajı Bayponur'a gideceklerse ya da bir herhangi bir şekilde o karantina sürecinde ya da hazırlıklar sürecinde e, başka astronotlar da onlara yardımcı oluyorlar diye duymuştum. Bunlar yani hem birbirlerinin hallerinden anlıyorlar gibi hem de o süreci yaşatıyorlar ki mesela gelecekteki astronotları bütün o süreclerini görmüş oluyorlar. Hatta aileleri ilgilenmeleri falan gibi konularda bir de dahil olabiliyorlarmış. Karancı Şöyle bir, bir şey var de... Burak hocam zaten kolay bir durum değil. Geçen kere de demiştik evet. hani bana istediğiniz kadar para verin ben oradaki o alana girmem. alan fobim var zaten. Herkes bunu düşünmüyor <gülüyor> olabilir ama Zor bir süreç. Mesela geçen beklediler, beklediler, beklediler ve iptal oldu. Bakın adamlar hareketsiz böyle bekliyor. Sürekli bekliyor. Nasıl bir duygu içindeler? Cedet onu söylemişti gerçi geçen hafta. Ne olabilir diye. İşte kalemini konuşmuştuk. Kağıt olduğunu konuşmuştuk. Önlerinde bir tablet falan değil. Mesela hocam bu yörüngeye oturma kısmında da hmm. birkaç soru aslında onun üzerine gidebiliriz. Hmm. Şimdi aşamalarını anlattık Şimdi ya. onu yapalım. Sonra son 10 dakika falan yayını izleyerek ya da son 5 dakika kala yayını izleyerek yoruz. Bu arada ki, 15 dakikadan altta indi geri sayayım. Yani üst tarafa da yakıt koymaya başladılar. Yani atışa doğru gidiyoruz. Evet ben canlı da Şu an canlı izleyelim daha iyi. Evet. Şimdi çıkan şeyler nedir? Azot mu bu? Biri sormuş. Çıkan şu buhar gibi çıkanlar nedir hocam? Bunu biraz önce söyledim bu e, sıvı oksijen buharından kaynayan e, sıvı oksijen buharından çok soğuk bir e, oksijen buharı etraftaki su buharını kristalize ediyor görünen beyaz şey aslında su buharı ama oks soğuk oksijenden kaynaklanıyor yani yakıt tankında oksijen var sıvı oksijen var bu sıvı oksijen buharlaşıyor ve dışarı çıkıyor bundan kaynaklanan bir buhar. Tehlikeli bir şey değil bu beklenen bir şey. Tamamen normal bir şey. Evet, evet normal bir şey. Şimdi bu aşamada chatten sorular da alabiliriz, ee, bir iki tane var seçeyim mi yoksa bir konu var mı size sorayım. Ben soru soracaktım tam aslında da. Cihaz Hadi bırak sen sorayım, sor. Bırak. Şimdi Hı -hı. önceki de şunu konuşmuştuk Burak Hocam, dünyanın her yerinde yok bu fırlatma rampaları. Yani mesela Türkiye Hı -hı, bile doğru. biliyorsunuz uzay fırlattığımız e, yörüngeye oturtmak istediğimiz şeylerde Kazakistan'ı kullanıyoruz bildiğim kadarıyla. Bunlar neye göre seçiliyor? Ee, Hı -hı. Niye her yerden fırlatamıyoruz? Mesela geçenki fırlatmada Türkiye üzerinden Hı -hı. geçecekti. Serhat hocamız onu söylemişti. Bugün öyle bir Hı -hı. veri var mı henüz de bilmiyorum Serhat hocam ama bunlar fırlatıldıktan sonra birkaç ülkenin üzerinden geçebiliyor sanırım. Nasıl bir yörünge izliyorlar Hı -hı. genelde? Hı -hı. Şöyle bir durum var orada. Aslında siz fırlatma yaparken şöyle düşünün. Mesela fırlatacağımız cismin sanal bir yörüngesi var gibi düşünün. Sürekli dünya etrafında bu bir dinamik halinde işte uydu dönüyor. Şimdi biz aslında o uyduyu yakalamaya çalışıyoruz fırlatma yaparken. Yani ne, ne demek? Oradaki yörünge düzlemini tutturmamız lazım. Ki tam işte biz yerden fırlattığımız zaman bu yörünge işte kesiştiğimiz zaman bizim fırlatıcı aracımızın e, yörüngesiyle bizim ulaşmak istediğimiz yörünge kesiştiği noktada aslında son bir işte düzeltme şeyi yapıp uyduyu e, yörüngesine bırakmak üzerine aslında fırlatıcıların yaptığı tek şey bu. Bu da ne demek? Belirli bir zamanda, belirli bir konu, belirli bir hıza ulaştırmak. Yani aslında bir mekanik enerji sağlamak toplamda. Fırlatıcının yaptığı bütün iş aslında amacı bu. Şimdi bunu yapabilmesi için ne dedik? Bir düzlem yakalaması lazım. Yani kimi yörüngeler mesela kutupsal oluyor. Kimi yörüngeler yer sabit yörünge dediğimiz işte bu ekvator düzlemine yakın oluyor. Yer sabit yörüngeler ekvator düzlemi üzerinde oluyor diyelim. Ee, bir de böyle yer gözlem uyduları bizim işte Rasat Göktürk 2 gibi kutupsal yörüngeler olabiliyor. Şimdi ISS nerede? Yaklaşık 55-51.5 derecelik, 51.6 derece gibi bir eğimi var. Ee, bu eğim ne demek? Ee, bizim aslında enlem olarak ulaşmamız gereken nokta gibi. Yani öyle bir eğim atacağız ki biz fırlatma aracımızı işte enlem olarak o tarafa doğru ulaşmadı yani. Bu ISS her zaman için 51 derece enlemler, artı eksi 51 derece enlemler arasında Yere göre hareket ediyor demek. Şimdi fırlatmayı ne her zaman neden her yerden yapamıyoruz? Şu yüzden birkaç aslında bunun sebebi var. Bir tanesi yörüngelere ulaştırabilmek için fırlatıcının belli bir şekilde işte bir manevra yapması lazım, düzeltmesi lazım. Mesela siz 27 derece enlemden atıyorsanız bu fırlatıyorsanız fırlatıcıyı 51 dereceye kadar çıkması için bir düzeltme manevrası yapması lazım düzlemini düzeltmek için. Bunlar hepsi yakıt, mesela yer sabit yörüngeye uydu fırlatmak için mesela haberleşme uydularını Ekvator'a yakın olmasını istiyoruz çünkü yakıt olarak en verimli orası olmuş oluyor. Şimdi durum böyle olunca bir de o hıza ulaştırabilmemiz için yani o belli bir noktada, belli bir zamanda, belli bir konumda ve belli bir hızda uyduyu bırakabilmek için, oraya ulaştırabilmemiz için ne yapıyoruz? Sürekli aslında yakıt yakıyoruz. Ateşleme yapıyoruz fırlatıcılar. Şimdi bu yakıtın e, miktarı da işte sizin bulunduğunuz yere göre değişiyor ama bütün yol boyunca ateşleme yapıyorsunuz ve belli bir yol izliyorsunuz. İşte bu da fırlatıcının izlediği yolun yer izi olmuş oluyor. dediğimiz işte farklı ülkelerin üzerinden geçiyor. Şimdi burada ne, niye her yerden yapılamıyor? İşte bu birinci kademe, ikinci kademe diyoruz değil mi? Yani SpaceX birinci kademeyi belli bir yere döndürebiliyor. Ama bunu yapmıyor çoğu fırlatıcı. O yüzden ne oluyor? Bediye, bu kademeler düşüyorlar. Şimdi mesela siz kendi ülkenizden fırlatıyorsunuz ama Türkiye'yi düşünelim. Şimdi bir yer gözlem uydusu fırlatmamız için bizim ya kuzey batıya ya güney batıya doğru fırlatmamız lazım. Şimdi seçelim mesela bir İstanbul'dan ya da Trakya'dan bir fırlatma yaptığımızda ne olacak? Bütün Avrupa'dan siz o kademeyi nereye düşüneceksiniz mesela? Bu çok olası bir senaryo olmuyor. Güneybatı'dan ne yapacaksınız? İşte hani Ucu deniz olan e, ya da işte düştüğü zaman çöl olan bu, ta, bu tarz yerleri seçmeniz lazım. ki yani herhangi bir yere zayiat gelmesin bu tarz şeyler olduğu zaman. Mesela o zaman... bir şey fırlattığı zaman bazen köyleri boşaltıyor. O zaman hocam 51 derecelik yörüngeyi değil de kutupları izliyor olsaydık Amerika'dan fırlatılamazdı sanırım bu uçuş için. Yok Amerika'dan yine fırlatılabilirdi. Aslında kutuplara yaptığınız fırlatmalar için sorun yok. Daha çok sorun ekvatora yakın olmaya başladığı olmaya başlıyor ee, bir de şöyle bir durum açtı işte bu dediğim e, etki var mesela bu, bir şey düşürdüğünüz zaman bir yere bir şey düştüğü zayiat geldiği zaman bunun sorumlusu kim gibi bazı konular var yani uluslararası anlaşma yanılırsa değil uluslararası problemlere de yol açabilecek konular olabiliyor ki fırlatıcı dediğiniz şey sizin aslında bir, bir kıtalar arası balistik füze demek yani bir burada genelde e İzledikleri yol doğusunda evet. büyük boşluklar olan yeri seçiyorlar. Yani evet. e, Kennedy Space Center'ın doğusunda evet. Atlantik Okyanusu var. Yani olur da bir düşme ya da bir e, istenmeyen durum olduğunda Atlantik Okyanusu'na düşsün diye. Evet. Ya da Baykonur'da benzer şekilde çöl var bildiğim evet. kadarıyla. Burak hocam emin değilim. Siz daha iyi biliyorsunuzdur. O da işte Kazakistan bayağı geniş olduğu için. Geniş size... bir evet. Çok büyük. Yani, orada da çöl var galiba yaşam, çöl yoğun, gibi hayat, Aynen doğru. Bu arada uyduyu Uydu belli bir süre dik gittikten sonra Sonra doğuya doğru dönüp hızlanıyor Ondan hmm. da bahsetmek lazım Neden doğuya dönüp hızlanıyor Çünkü dünyanın orada bir Çizgisel hızı var Ekvatora ne kadar yakınsanız o kadar yüksek Çizgisel hızı var Ve sizin amacınız eğer Yatay bir yörüngeye oturtmaksa uydunuzu Mümkün olduğu kadar yüksek hıza çıkmanız gerekiyor ve bu çizgisel hızı siz başta yeryüzündeyken ilk hız olarak cebe almış oluyorsunuz. O yüzden ekvatora ne kadar yakınsanız o çizgisel hızınız size kar olarak daha düşük yakıtla yörüngeye çıkma şansı sunuyor. Doğuya doğru dönmesinin sebebi de dünyanın dönüş yönüne bağlı olarak dünyadaki o çizgisel hızınız ve gireceğiniz yörüngeye doğru hareketiniz doğrultusunda olabilirsiniz. Doğuya doğru dönüğünüz zaman dünya altınızdan kayıp gidiyor. Bu çizgi hızı pozitif yönde kullanabiliyorsunuz. Ters yöne dönmeye çalışırsanız bu çizgi size negatif etki olacak ve iki kat daha fazla yakmanız gerekecek. Teşekkürler Senat Hocam.